Evet arkadaşlar Edremit'teyiz. Edremit motosiklet firmasındayız. Burası çok eski bir firma. Aziz Aslan abimizin yeri. Edremit sanayi sitesinde burası. Hemen otogarın altında. Hem satış yapıyor hem malzeme satıyor. Yedek parça satıyor. Aynı zamanda da tamir yapıyor arkadaşlar. Servis, motosiklet servisi. Şimdi burada gördüğünüz gibi bakın yukarıda logolar var zaten. Şimdi içeri doğru girelim. Bakın kapıda motorları görüyorsunuz arkadaşlar. İçeri doğru giriyorum şimdi. Burası yan taraf yani servis arkadaşlar burası. Bakın bir tane müşteri var motorunu getirmiş. Arkadaşlar tamirini yapıyorlar. Gördüğünüz gibi. Kolay gelsin. Bakın burada motorun tekerleği sökülmüş gördüğünüz gibi. Bakın yukarıda standta. Kaldırmışlar bakın görüyorsunuz. Zaten yetkililer yan tarafta içeride. Şimdi içeri doğru gireceğiz. Onlara ne iş yapıyorlar, hangi markalar var, ne var ne yok hepsini soracağız arkadaşlar. Telefon numaralarını da soracağız. Şimdi yan tarafa doğru giriyoruz. Bakın karşı taraf otogar. Otogarın hemen altında burası. Çok yakın otogara, ana yola. Şimdi içeri doğru giriyoruz. Burası da yedek parça malzeme tarafı arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Hemen şöyle öyle gösteriyorum. Kolay gelsin hayırlı işler. Bakın jantları görüyorsunuz arkadaşlar. Arka tarafa doğru dolu burası. Hemen şöyle... Şuradan doğru göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi. Zaten Aziz abimiz içeride. Bakın. Aynen, Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Aziz Bey burada ve oğlu var bakın. Tabii biz gençlerin yanına yaklaşalım. Hayırlı işler kolay gelsin tekrardan. Pozisyonu ayarlayacağız. Yan taraf servis. Yan taraf servis bölümümüz var abi. Bu taraf yedek parça bölümü. Evet servisi Yine, gezdim ben. Para, yeah. şey yazayım, e, burası da malzeme, yedek parça, yedik yedik yedik yedik yedik parça, aksesuar. Bunları Hı. yapıyorsunuz. Siz hangi meslekler ben var? Mesleği bir söylediğim bir bir şey gerçi de hangi markalar var? Yetkili olarak onları söyleyin. Ya, İtal mallar, orijinal mallar. E, zaten bayisi olduğumuz... Malisi olduğunuz şeyler var. Yedek bayes, parçalar ay, yedek parçaları yedek parçaları var, de, var. Mondial. Onları söyleyin markaları. Mondial. Mondial. İtal olarak necere Ramze. evet. ramzey ramzey ee, lastiklerin bayisiyiz anlas ile motosite lastiklerin anlas ile ayrıca akü akü var değil mi şel vardı Power, yağ olarak şel evet gastro gastro var Tamam ee, hem satış yapıyorsunuz hem tamir hem yedek parça bunların ben hepsi var ]ten. toptan da toptan da var Dükkan'ın 3'te Evet. Karşı taraftaki abimiz Aziz abimiz galiba evet. değil mi? Esas, Onda esas patronumuz esas o. Esas patronumuz o. Onu da göstereyim şöyle. Hayır, Abi İlişer kolay gelsin. Nasılsınız? Sağ ol teşekkür ederim. Artık hoş yavaş haberiniz. yavaş oğlana devrediyorsun galiba. Evet yavaş yavaş. Tamam. Şimdi telefon numaralarını soralım. Telefon numarasını ve adresi söyler misin? Tabii 530-661-6920. Evet. Dükkan telefonum. Dükkan. sonu 21 olan da tekrar. Cep telefonu. Ha dükkanda da var o. Cepleri söyle. Kullandım. 373 47 67 tamam. Tabi alan kodu 0266 Otoların <gülüyor> hemen altındasınız Kaç sokakta? Hemen 544. sokak tamam. Teşekkür ederim arkadaşlar duydunuz Oto, e, motor ile ilgili bir ihtiyacınız olursa Kredi kartı geçerli mi? Tabi ki de geçerli Kredi kartına taksit Taksit yapmıyoruz ha, Tek geçerli 1000 lira üstüne taksit yapabiliyoruz tamam. tamam Burada var arkadaşlar yan taraf e, Biraz önce söylediğim gibi servis Burası da yedek parça malzeme Burası satıyor onu gösterdim oraya abi. Yan tarafta servis, burası da yedek parça, satış evet. ya işte malzeme bunlar var. Zaten markaları söylediniz. Aynen. Teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar.